Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, bugün gerçekten çok enteresan bir gündü. Borsanın büyük bir coşku yaşadığı, önemli primler yaptığı ve dolar tl'nin ise hiç beklenmedik şekilde büyük bir oranda kayıp yaşadığı bir gün olarak tarihe geçmiş olacak. Maalesef ki özellikle küçük yatırımcının ve özellikle de çok kısa vade içerisinde bir vola vurmak derdinde olan, amacında olan, e, yatırımcıların e, önemli ölçüde kayıp yaşadığı ve büyük bir panik içerisinde olduğu bir gün oldu. Değerli arkadaşlar e, bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zira son günlerde daimi olarak uyarılarımı yapıyorum. Altı seviyesine yönelik geri çekilmede de altı seviyesindeki desteğin artık yıpranmaya başladığını ve bazı işaretlerin ise S400 konusunda bir Farklı bir çözüm yolu ihtimalini gündeme getirdiği veya Amerika ile aramızdaki sürtüşmede bir yumuşamanın olduğu hususunda bir takım sinyallerin oluştuğunu, takvim bu kadar yakınlaşmışken S-400'lerin teslimi konusundaki takvim bu kadar yakınlaşmışken dolar tl'deki bu sükunetin ve de borsadaki bu coşkunun mutlaka farklı bir anlamı olmalı deyip duruyordum. Tabii ki uyarılarıma ne kadar kulak verildi bu konuda son derece şüpheliyim. Zira dolar tl'ye ilgi gösteren yatırımcılar özellikle kısa vadeli yatırımcılar kulaklarına hoş gelen seviyeleri zikreden analizleri veya da yorumcuları daha çok tercih etmek suretiyle Birkaç gün içerisinde, hele ki dediğim gibi S4 düzlerin teslimatı ile ilgili süreç daraldıkça kısa bir vade içerisinde sekizleri, onları umut ettiler. Neyse arkadaşlar bu konuları bir köşeye bırakalım. Analiz yapmak sadece ve sadece tek yönlü bir noktaya bakmak demek değildir. Çok yönlü düşünmek gerekir. Bütün ihtimalleri, olasılıkları masaya yatırmak gerekir. Ve analist mutlak suretle bir farklı bir yönden de bakmak suretiyle olası bir geri çekilmede yükseliş bekleniyor olsa bile olası bir geri çekilmede hangi seviyelere kadar geri çekilmenin olabileceğini de bir şekilde yatırımcısına bilgilendirmeli diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar şimdi S400'lerle alakalı olarak bir iyimserliğin oluştuğunu, Öncelikle e, Sayın Hulusi Akar tarafından iki gün önce yapılan bir açıklamada S-400'ler konusuyla ilgili bir problem yok, alınacaktır ama teslimat belki biraz gecikebilir şeklinde bir ifadede bulundu. Arkadaşlar bu gecikebilir ifadesinin altında önemli bir e, sır yattığını düşünüyorum. Zira düne kadar takvimde hiçbir gecikmenin olmayacağı konuşuluyorken Kremlin'den Rusya'dan herhangi bir gecikmenin söz konusu olmayacağı ve hatta Haziran ayında daha erken bir şekilde teslim edilebileceğine dair açıklamalar geliyorken, ne oldu da birden teslimatın gecikebileceğine dair bir ifade kullanıldı? Dolayısıyla bu ifade teslimat konusunda e, daha 10-15 gün öncesinde Alman e, ben şeyli bir gazetenin yazmış olduğu haber e, kendi e, uzmanlarımız tarafından yananlanmıştı ama hatırlayınız Alman bir gazetesi S-400'ler konusunda bir ertelemenin e, söz konusu olduğunu hatta Türk-Rus heyetlerinin bu husustaki çalışmalarına ara verdiğini dahi yazmıştı. Dolayısıyla arkadaşlar piyasa S-400'lerle ilgili problemin bir miktar ötelendiğini bir süre ötelendiği haberini kullanmak suretiyle dolar tl üzerindeki Tansiyonun düşük kalmasına sebebiyet verdi. Bir diğer önemli husus ise arkadaşlar, e, dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump ile yapmış olduğu bir telefon görüşmesinin var olduğunu basından öğrendik. Ve bu telefon görüşmesi, telefon görüşmesinde tabii ki nelerin konuşulduğunu, görüşüldüğünü bilmiyoruz ama bu görüşme sonrasında, birkaç saat sonrasında hatta Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ve Türkiye'de tutuklu olan, Türk asıllı bir ABD vatandaşı eski NASA görevlisi ve FETÖ'ye yardımcı olduğu iddiasıyla 3 yıldır tutuklu bulunan Serkan bilmem ne soy ismini hatırlamıyorum şu anda isimli bir şahsın Serbest bırakılmış olması da akla bir takım soru işaretlerini getiriyor. 3 yıldır tutuklu kalan bir şahıs bir anda Trump ile yapılan bir telefon görüşmesinin birkaç saat sonrasında serbest kalıyor ise bunda da acaba e, farklı bir istişare mi olmuştur şeklinde e, düşünmekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Bir başka önemli konu ise arkadaşlar. G7 zirvesinde pardon G20 zirvesinde Trump ile Erdoğan'ın Haziran sonunda bir görüşme yapacağına dair bir haber de yansıdı. Zira bu görüşmede S-400'ler konusu illaki konuşulacaktır. Acaba bu konuda bir çözüm yolu veya bir orta yol mu bulunacaktır gibi bir tahmin söz konusu olabiliyor. Arkadaşlar bir başka önemli husus ise biliyorsunuz Amerika ile aramızdaki sorunlar içerisinde önemli bir Halkbank davası meselemiz var. Benim dikkatimi çeken bir husus arkadaşlar Halkbank e, davası ile ilgili olarak pek doğaldır ki borsada Halkbank listesi ciddi şekilde etkilendi. Hatırlayabildiğim kadarıyla 18'ler seviyesinden başlayan geri çekilmesini e, 4.90 seviyelerine kadar devam ettirdi son günlerdeki düşüş ile birlikte. Dikkat çeken durum şu arkadaşlar ki 28 Mayıs tarihinde H Halkbank listesinde TEB yatırım 14 milyon lot gibi çok büyük miktarda bir alım gerçekleştirdi. Ve bu alım ben sizlere borsa yorumlarını aktarırken bu tarihte seansın kapanmasından sonraki o karanlık oda eşleşme sürecinin olduğu e, o son 5 dakikalık süre içerisinde yatırım finansı 400 küsur milyon TL civarında bir alım yaptığını ifade etmiştim. Ve bunun çok dikkat çekici bir durum olduğunu da yansıtmıştım. Yatırım finans arkadaşlar o gün o karanlık odadaki işlemlerde olmak kaydıyla bu işlemlerin büyük çoğunluğu 14 milyon-15 milyon lot civarında alım yapıyor. Bu alımları bir günde gerçekleştiriyor ve seansın kapalı olduğu anda sınırlı dakikalar içerisinde gerçekleştiriyor. Alım ortalaması şurada görmekte olduğunuz gibi 5.30 seviyesi. Oysa ki, oysa ki, yatırım finans normal bir alım yapıyor olsa idi, endeksin 83.500 lira gerilemiş olduğu bir iki gün önce öncesinde 4.90'lar seviyesinden alım yapardı diye düşünüyorum. Bu kadar yüklü miktarda bir alımı tek kalemde bu seviyedeki bir ortalama ile almak, yüklü miktarda alım yapacak olan bir alıcının, bir kurumun veya bir fonun uygulayabileceği bir strateji değildir. O halde acaba Halkbank konusunda bir takım gelişmeler de mi olacak şeklinde, bir soru işaretini de aklımızın bir köşesine yazmış olalım sevgili dostlar. Şimdi arkadaşlar bu detaylar bize gösteriyor ki S400'lerle ilgili içinde bulunduğumuz 5-10 günlük süre içerisinde herhangi bir kriz boyutlarına ulaşmayacak. Belki de 23 Haziran seçim İstanbul seçim takvimi dikkate alınmak suretiyle o tarihe kadar bir kriz boyutlarına ulaşmayacak. Ha sonrasında ne olacak bilmiyorum. S-400'lerin iptal edildiği, iptal edileceği, alınmaktan vazgeçileceği gibi bir e, haberin veyahut da bir konunun şu anda gündemde olmadığını görüyoruz. Ama yarınlar neyi gösterir bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar siyasette hepinizin de bildiği üzere özellikle yaşı müsait olanlar çok iyi bileceklerdir ki Doğruları aramak pek makul bir şey değil. Merhum Süleyman Demirel'in söylediği gibi, dün dün bu dün dündür, bugün bugündür şeklinde bir yaklaşım bulunuyor. Bu açıdan siyasetçilerin her dediğine. İnanmamak gerekiyor kabul etmemek gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar şimdi gelelim içinde bulunduğumuz tabloya. Öncelikle dolar endeksi küresel piyasalarda olumlu bir seyir yaşıyor 98 seviyesinin üzerinde bulunuyor. Görmekte olduğunuz gibi euro dolarda ve e, dolar japon yeninde e, dolar lehine bir fiyatlamanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Altın fiyatları ise Çin ABD mevzusu gereği ortam biraz gergin olduğu için e, yine güvenli liman olarak ön planda bulunuyor. Arkadaşlar bugün itibariyle öğlen saatlerinde vermiş olduğum analizimde dolar TL'nin 5.96 seviyesindeki desteğinin çok güçlü bir destek olmadığını ve bu desteğe fazla güven duyulmaması gerektiğini 5.92 5.88 bölgesine kadar geri çekilmenin olası olduğunu ifade ettim hatta 5.86 seviyesinde de önemli bir destek noktasını sizlere göstermek suretiyle bu noktaya kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini 6 seviyesinin aşağısında kalındıkça bu riskin devam ettiğini ifade etmiştim zira arkadaşlar dolar tl için daha mayıs ayına başlarken nisan ayının son gününde hesaplanmış olan, şekillenmiş olan Mayıs ayına ilişkin Dolar-TL'nin pivot e, verileri itibariyle bir analiz paylaşmıştım ve demiştim ki e, bu analizi e, bu videonun sonuna da ekleyeceğim sevgili dostlar. Dolar-TL'nin Mayıs ayı itibariyle pivot noktası 5.84'tür. 5.84 üzerinde kalındıkça 6.23 seviyesine kadar çıkılabilir. O halde Mayıs ayında 6.23 direncine ve de 5.84 desteğine yakından dikkat edilmeli ifadesini kullanmıştım. Zira biz Mayıs ayına başladığımızda 5.96 seviyesinde bir dolar konumu bulunuyordu. Ve Mayıs ayı itibariyle 6.24 seviyesi görüldü. 6.23 idi direnç noktamızı hatırlarsanız. 6.24 seviyesi görüldü ve bugün itibariyle gördüğümüz en düşük seviye ise 5.86.25. Dolayısıyla 5.84'teki şu direnç test edildi ve 5.84'deki pivot seviyemize gelmiş durumdayız. Şimdi sevgili arkadaşlar bundan sonra ne olur ve olmaz mevzusuna gelince haftalık grafiklerimiz itibariyle ise sevgili arkadaşlar bu haftaya başlarken 6.07 üzerinde tutunma gerçekleşmez ise eğilim aşağıdır 6 seviyesi. Bu seviyenin kırılması durumunda 5.92 ve bu seviyenin de kırılma, kırılması durumunda 5.85 desteğine kadar, pivot desteğine kadar geri çekilmenin olabileceği vurgulanmıştı. ve Zira şu anda 5.85 desteğini de neredeyse test etmiş durumdayız 5.86'lara ulaşmak suretiyle. Arkadaşlar 5.13'lerden başlayan... 5.13 seviyesiyle 7.20 arasındaki bölgeyi e, referans kabul etmek suretiyle bir fibonacci ölçümü yaptığımız zaman sizlere şuradaki noktayı göstermek suretiyle 5.92'nin önemli bir destek olduğunu, 5.92 üzerinde kalındıkça 6.17'deki direnç bölgesinin çok kritik bir öneme Aiz olduğunu vurguluyordum. 6.17'nin üzerine çıkıldı ama kalınamadı. Şu andayız arkadaşlar 5.92'deki şu desteğin aşağısında bulunuyoruz. Bu destek kırılmış mıdır? Evet 6 seviyesinin aşağısında kalınmakla çok çok kısa vadeli bir bakış açısıyla 6 seviyesinin aşağısında ilk kapanış bugün gerçekleşecek görünüyor. Ancak günlük bir tek günlük kapanışı direkt olarak bir desteğin kırıldığı şeklinde yorumlamak doğru olmamakla birlikte. Şu anda 6 desteğinden oldukça uzaklaşmış olmamız nedeniyle çok hızlı bir tepki ile 6 seviyesinin üzerine çıkma olasılığı sadece ve sadece yarın adına pek de mümkün gibi görünmüyor. Bu anlatmış olduğum sebepler itibariyle bu açıdan 6 desteğinin kırılmış olduğu hususuna emniyet vermek gerekiyor. Ancak 5.92 seviyesi şu an itibariyle kritik bir öneme haiz bulunmakta. Bu seviyenin aşağısında bugün bir kapanış olur mu olmaz mı? İlerleyen saatlerde bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleşir mi? Veya yarın 5.92 üzerine yönelik bir tepki olur mu? Şu an itibarıyla bunu kesin olarak bilmek mümkün değil. Ancak biz 5.92 seviyesini şu an itibariyle bir direnç olarak izlemek durumundayız. Zira öğleden sonraki yukarı yönlü atak çabalarında 5.92'nin üzerine çıkamayan ve 5.92'yi Direnç olarak algılayan bir dolar konumuna tanık olduk. O halde sevgili dostlar 5.92 seviyesinin üzerine çıkabilmemiz büyük bir önem taşıyor. Yeniden 5.98-6 bölgesine ulaşabilmek ve tepki verebilmek bakımından. Bir başka haftalık grafiğimizde ise 3.70'lerden başlayan dolar tl'deki orta uzun vadeli yükselişi dikkate alıyorduk ve bu grafiğimizde ise şurada görmekte olduğunuz noktamız destek bölgesiydi. Burası ise 588 seviyesini itibar ediyor. Şu an arkadaşlar 588 noktasındaki destek bölgesini test etme eğilimindeyiz. Bu seviyeye çok yakın veya bu seviye etrafında bir gelişme yaşanıyor. Şahsi kanaat ve görüşüm itibariyle 588 desteğinin bir süre korunmak istenebileceği yolundadır. Yani bu desteğin çok ama çok kolay kırılmayacağını bir, e, bu destekle tutunmak adına e, özel bir gayretin söz konusu olabileceğini düşünüyorum. E, bu demek değildir ki 5.88'in aşağısına gelinmeyecektir, daha aşağı seviyeler görülmeyecektir. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki bugün yaşanmış olan bu geri çekilme tablosu bir güne özgü olarak önemli bir geri çekilmedir ve bunun anlamı doların 5.50'ye 5.30'a 5.00'a 4.5'lere 50 gibi gibi o seviyelere kadar yaşayabileceği bir geri çekilme sürecinin başladığı anlamına gelmiyor. Arkadaşlar. Belli haberler, belli olayların etkisiyle hızlı yükselişler veya hızlı düşüşler olabilir. Ancak bunların ardından bir konsolidasyon süresi olur. Özetle şu an içinde bulunduğumuz koşullar gereği dolar TL'yi etkileyen tek faktör S400 mevzusu değildir. Şu anda ödememiz gereken çok büyük oranda bir dış borcumuz... İşsizlik sorunumuz, enflasyon sorunumuz ve Merkez Bankası'nın rezerv sorunu bütün bu sorunlarımız dağ gibi önümüzde bulunuyor. Ancak piyasalar belli olayları, belli sebepleri mazeret olarak kullanır, kendilerine avantaj sağlamak adına değerlendirirler. Bu açıdan bugünler bugün yaşanmış olan bu geri çekilmenin kalıcı bir geri çekilme, artık hiçbir şekilde 6 seviyesinin üzerine çıkılamayacağı, 6 seviyesinin 5 ay, 6 ay, 8 ay direnç konumuna geleceği gibi gibi karamsar bir düşünce içerisinde olunmasını da doğru bulmuyorum. Her nasıl ki seçimlerin iptal edildiği açıklamasının ardından sakın ha dolar almayın. 6 30'lar, 6 40'lardan gecenin bir vaktinde bankalardan dolar alıp da yarın 7 olacak, 3 gün sonra 8 olacak beklentisiyle hareket etmeyin. Dolar TL 2 gün 3 gün içerisinde 7'leri 8'leri 10'ları bulma ihtimali zayıftır. Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanmış olan Branson krizi sürecindeki tabloyu 2-3 gün içerisinde o muazzam yükselişin bir benzerinin yeniden tekrarlanacağını beklemek ve bunu umut etmek suretiyle hareket ederseniz ciddi yanılgılara düşebilirsiniz. Evet Dolar TL'de yükseliş devam edecektir ancak bu yükseliş Kademe kademe aşama aşama olacaktır. Belli direnç noktalarında e, noktaları test edilmeden o noktalar bir şekilde sindirilmeden direkt olarak olağanüstü bir yükseliş beklemenin ...önemli yanılgılara sebebiyet vereceğini ifade etmiştim. Şu anda itibar, şu an itibariyle ise arkadaşlar... ...6.25 direncinden geri dönüş yaşamış olan Dolar-TL'nin... ...5.70'den sonra hızlanmış olan yukarı atağının... ...makul bir düzeltmesi olarak da tanımlayabileceğimiz bir süreyi... ...yaşıyor durumdayız. O halde e, Dolar-TL adına orta vadeli ve uzun vadeli yatırımcının... ...panik olmasını gerektirecek bir durum yok. Ancak kısa vadeli yatırımcı ise... Bu koşul ve şartlar altında destek ve direnç noktalarını yakından izlemeli ve hangi seviyelere kadar olabilecek geri çekilmelere tahammül gösterebileceğini, dayanma gücünün olabileceğini hesap etmesi gerekiyor. Şu an itibariyle kritik bir noktadayız ve takip edilmesi gereken en önemli seviye 5.88-5.92 bölgesinde bir tutunma yaşanmak suretiyle yeniden 5.92 seviyesinin üzerine çıkılabilmesidir. Çıkılamaz ise ne olur arkadaşlar? Eğer ki 5.88'in altında kalınır, 5.88 seviyesi bir destek olarak korunamaz ise bu durumda, 5.80'e doğru bir geri çekilme yaşanabilir ancak 5.80 seviyesinin aşağısındaki 5.70-5.80 aralığındaki bölgeyi şu an için tamamen şahsi bir düşüncem olmak kaydıyla pek olası görmüyorum. Ama eğer S-400 konusunda net bir şekilde bu konudan vazgeçilmiştir, anlaşma iptal olmuştur, hiçbir şekilde S-400'ler Türkiye'ye girmeyecektir şeklinde bir açıklama Net olarak gelirse böyle bir deklarasyon yayınlanırsa evet işte o zaman dolar tl için 5.60 seviyelerine kadar bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini söyleyebilirim. Bu bağlamda S400'lerin iptali sonrasında dolar tl'nin tekrar 5.30'lara vesairelere kadar gerileyeceğini iddia edenleri duyacaksınız. Hayır arkadaşlar dolar tl ile ilgili olarak tek gerçek S400 mevzusu değildir. Şahsi görüşüm itibariyle S400 konusunun dolar-tl'deki etkisi... Eğer tamamıyla vazgeçilirse 5.60 seviyesine kadar olabilir ancak mevcut ortam ve koşullar itibariyle 585 85 aralığından en fazla bu bölgeler görülmek kaydıyla yeniden bir tepki eğiliminin veya buralarda belirli bir süre oyalanma yaşadıktan sonra özellikle bayram sonrası ve seçimlerin ardından yeniden bir hareketlenmenin başlama olasılığını oldukça yoğun görmekteyim şahsi düşünce ve görüşüm itibariyle. Arkadaşlar hassas çizimlerimizin bulunmuş olduğu grafiğimiz itibariyle çok yakından takip etmemiz gereken özellikle şu sarı e, hattımızın kırılmasıyla birlikte oldukça tereddütlü bir bölgeye girildiğini sürekli vurguluyordum. Ve bugün ise sert kırılım ile şuradaki beyaz noktanın mevcut olduğu, beyaz destek hattımızın mevcut olduğu... E... Nokta ise 5.9367'ye tekabül ediyor şu an itibariyle. O halde bu seviyenin de aşağısında bulunuyoruz. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça özellikle 5.88'in kırılması durumunda orta uzun vadeli. Arkadaşlar tırnak içerisinde orta uzun vadeli ifadesini kullanıyorum. Şuradaki kırmızı bir trendimiz bulunuyor. Yükselen bir trend bu seviye 5.77 seviyesini göstermekte. Olası sert yeni geri çekilmeler söz konusu olur ve 5.80 aşağısına yönelik bir kırılım söz konusu olur ise şu an itibariyle 5.77 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu teknik kriterler itibariyle görebilmekteyiz. 20 günlük ortalamanın bulunduğu seviye ise 6 seviyelerinde yeniden 6 seviyesinin üzerine çıkılması dolar tl için kısa vade yükseliş eğiliminin yeniden ivme kazandığı şeklinde yorumlanabilecektir. Arkadaşlar bu grafimiz ise 120 dakikalık grafimizdir. Dün gece sizlere şu noktada yani saat 22 civarında analiz aktarmıştım ve bu saatler itibariyle 6 seviyesinin 6, 0, 0, 38, 40 seviyesinin çok önemli bir öneme haiz olduğunu bu seviye üzerinde kalınması bu seviye üzerinde bir kapanışın olmasını ama aksi durumda bu seviyenin kırılması durumunda geri çekilmenin hız kazanabileceğini vurgulamıştım. Onun için bugün itibariyle bu seviye çok kritik bir seviyeydi. 6.02.6 aralığındaki bölgenin dışına çıkılamamış olması durumunda yaşanan bu sert kırılım maalesef ki dolar tl'nin 5.86 seviyelerine kadar geri çekilme eğilimini yaratmıştır. Maalesef ifadesini bir kere daha vurguluyorum arkadaşlar. Dolar TL'de yukarı yönlü yükseliş yönünde pozisyon almış olan yatırımcılar içindir tabii ki bu ifade. Evet değerli arkadaşlar bir de yarın için takip etmemiz gereken pivot verilerimize bakalım. Pivot verilerimiz itibariyle. Şu an arkadaşlar şu anki seviyelerin kapanış değerleri olduğunu varsayalım. Gece 24'ten sonra Twitter adresimden yayınlayacağım ben e, milimetrik rakamları. 5.95, 5.91 seviyesi yarın için pivot seviyesi konumunda bu seviyenin üzerine çıkılması özellikle 5.92'deki direnç olarak şu an algıladığımız seviyenin üzerine çıkılması durumunda 5.95, 5.96 ve 6 seviyesine tekrar yönelim mümkün olabilir ancak 5.90 aşağısında kalındıkça 5.80 seviyesine işaret etmekte. Yalnız gün içi dalgalanmaların çok yoğun olduğu süreçlerde pivot destek ve direnç noktaları da biraz açılabilmekte. Bizim yakında izlememiz gereken şu anda 5.84 seviyesi bulunuyor ama yine de buradaki 5.79-5.80 desteğini de akılda tutmakta yarar bulunuyor. Değerli arkadaşlar yarın itibariyle e, v kontratlarının son günü olacaktır. V-Op Mayıs kontratlarının son günü olacaktır. Dolayısıyla ben size Haziran kontratları itibariyle e, durumun ne olduğunu e, ifade edeyim isterseniz pivot verilerimiz açısından. Bu arada... Evet önce Haziran kontratlarını söyleyeyim ardından Mayıs kontratlarına geçelim. Arkadaşlar Mayıs kontratları Haziran kontratları itibariyle 6.02.68 seviyesi yarın e, Haziran kontratlarının pivot seviyesidir. Bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.92.50 seviyesi ön planda olacak. 5.6.02 seviyesinin üzerinde kalındıkça bu pivot seviyesinin üzerinde kalındıkça ise 6.07.88 seviyesi direnç olarak izlenmesi gerekiyor. E, şimdi Mayıs kontratlarına e, bakalım. Evet arkadaşlar Mayıs kontratları itibariyle ise yarın son işlem günü olduğunu ifade etti. Mayıs kontratları için ise 5.9165 seviyesi pivot seviyemizdir. Kapanış 5.89 ile bu değerin aşağısında gerçekleşmiş durumda 5.9165 üzerine çıkılamadıkça 581 seviyesi üzerinde kalındığı zaman ise ilk direnç olarak 5.97 seviyesi takip edilmesi gereken direnç noktalarıdır. Değerli arkadaşlar dolar tl hakkında ve dolar viop mayıs ve haziran kontratları hakkında söyleyebileceklerim şu an için bunlardan ibarettir. Endeks ve borsayla ilgili yorumum belki biraz gecikebilir değerli arkadaşlar. Bugün oldukça yorucu bir gündü. 1-2 bir saat içerisinde yarana ilişkin borsa ve endeks ve bugün yaşanan borsada yaşanan gelişmeleri de ihtiva eden bir analiz aktaracağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız, selamlar, saygılar.